hem de e, ruhunuza uyacak enerjilerde yer alacağınız gözüküyor. Kurumsal ya da büyük firmada kendinizi ispatlamak istiyorsanız e, haziran dönemi bu ispatlarınız için kendinizi kanıtlamanız için en doğru süreç yani e, hazirana kadar yani bunların hepsini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 ee, bu yıl ailenizde beyin kanamaları, damarlarla alakalı sıkıntılar ve özellikle de e, bunlar biraz ameliyatlı ve sıkıntılı bir noktayı temsil ediyor. Bol seyahat edeceğiniz bir yıl e, ve enerjinizde spiritüel olarak da enerjiniz seyahat etmeye çok yatkın olacak. Kendinizi şarj edip ve 2023 e ve 2024'de temel olarak kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz. Doğuşunuzun